Aa, dışarı falan çıkıyorsun Oğlum tam adam öldürmelik yer ya Ammana koyayım ya Sikişik Çok güzel yerde öldürdü bir şey diyemem Çok doğru yerde öldürdü E ee, ne yapıyorsun Çet. Nerde y- <gülüyor> Durun yarak. Aa ne Niye öyle bir şey yaptın e? Sinan sen tam bir g- Git git gözünün önünde yaptın bize. Allah'ım ben yanımda yarak. Yor, ben diyecektim ki Sinan diye. Sinan beni öldürmeye geldi. Aaaa Sinan nasıl Aa, ölümünü Gözümün önünde O yanımda oldu. Adam var. Lan adam var. Raporlasa. Ana ne söküm ikisi de. Double kill aldılar. <gülüyor> Sen var mısın arkadaş? Varım. Ben de varım. Var mısın? Aslında Orada <gülüyor> basın ben atayım. Yok, önce beyaz sonra ben. Gerçi sıralama fark etmez. Eğer beyazsa şey. Ben de beyazım. Önce beyaz. Ee, beyaz nerede arkadaş? Benle alakalı. Asla, asla, Önce gel sonra be Abi asla, bir dakika asla. bir dakika be abi beyaz dedim diye ben asla. suçlu mu oldum şu an ya? Ha gölge basmıyor bu Abi adamın de, ismini yanlış söyledim abi. diye ee, bu arada beni astınız beni... ya. Evet. Beyler katili gördüm Stansfield, Eno'nun kafasını kesti. Direkt en sağ odalardan birinde. Delikanlı gibi doğru mu? Gerçekten doğru. Stansfield direkt Eno'nun kafasını kesti, kemiklerini ayırdı. Stansfield'ın bu konu bekliyorum abi. verdim Mert doğru Stans. mu bu? Abi doğru da... Doğru. <gülüyor> Ama bak daha komik abi, bir ben şey... Ben da... de. Kornucu değiliz efendim. Reklam olur. Üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Seni seviyoruz, iyi yayınlar. Sen ne yaptın? Cevdet Reis 5000 TL mi gönderdi sen? Lesteşi parası gönderdi Ama dört falan <gülüyor> Cevdet baba 5000 TL Tek kalemde mi yani? Şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun Dur şimdi makarasını yapayım. Arkadaşlar ne oldu? Evet, Aldılar. Ee, Cevdet Felix bana 5000 TL donyet gönderdi. Seni diyor ya. Onu bildirmek için bastım anladın mı? Ne oldu? Kim? Ne oldu? Ne oldu lan? E sana, ne oldu ya? kapalı ya Sena görev... Ben... Yanlışlıkla bastı değil mi? Dinliyoruz sen ha. <gülüyor> şey söyleyeceğim o görev değil miydi? <gülüyor> Hangisi? Yaa! Kiminle oynuyoruz ya! ya Ulan kimlerle oynuyoruz ya? Ya Görev zannettim. O ettim sen. sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen. Ah kalbim. Özür dilerim, hepinizden özür dilerim. Chatten de özür dilerim. Ölmez. Peki o arada Bona nasıl öldü? Haa gidiyoruz Aaa şeyleri almışlar Zebahattin kim ya? Zebahattin kim abi <gülüyor> Zebahattin <gülüyor> 3 4 5 6 <gülüyor> <gülüyor> Hul diyor Osman İlmi ha? abi Zebahattin bu arada Bakıyım şimdi Z -Bahattin. Z -Bahattin. Ya Zebahattin kimse çıksın o Zebahattin bizden biri değil mi Yok Abi nasıl sizden önce Yazdı adam o kod oraya Zebahattin çıktı abi. Abi. Tam gelelim. Kim Samet geldi. Abi kodu söyledin hiç. Herkes bu sırada. <gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim. Ya, ben bu kadar hızlı geleceklerini hiç inancı tahmin etmiyordum bu arada ya. <gülüyor> Gelmeye denelim. Tekrar kapattım. Bir daha kuruyorum. Abi, geldim, geldim. Tamam abi. Çektim ben çektim. Çık, çık, bir daha girelim ya. Discord'dan göndereceğim size. Tamam. Ona atayım. Az çıkıyoruz lan. Sefaattin ben de dalgası da biri koymuş sanıyorum ya. <gülüyor> Nasıl çıkıyoruz <gülüyor> da ben burada ekmeğe ekmek banarken Liriyasap oluyordu her ay. hiç unutmam Lirik çok sevmiyorum ama yaa Ben Lirik çok sevmiyorum ama ya. Ben Lirik abimi çok sevmiyorum ya. Ekmeğe ekmek banıyorduk be Yok baba keri sana bir şey demiyorum da Aklıma Açirita geliyor ister istemez Burada bir katliam yok mu peki? Bu. Double back. Ee sağda buldum. Kart okutmanın yanında. Um, botu bu arada, bot oldu. Abi de... bu arada oraya ben de botunun gittiğini evet, gördüm. Evet. Botu yanından geçti hatta legender'e dikkat et. Evet etti. ben de gördüm. Son çünkü ben soldan yukarıdan gittim, ben, gittim, gittim bu arada. Soldan yukarı değilim botu gördüm ben seni. Abi ben Ölçöz. O bir şey oldu orada. Gerildim abi çıkmıyor çocuk. Böyle. Şey dedim köşede yatsın bari yeter artık ya. Allah Allah. <Gülüşmeler> Allah, Allah. İçinize girip durayım. İçi içe, <Gülüşmeler> içe duracağım tek gitsin. İçi kapatma duracağım. Çocuk girip girip durayım. Abi de arabanı Git dedim yandılar yani. S**t. Allah Allah. Dotu abi. Ayıp, şey harbiden benim ayıp, şey harbiden ya, ayıp, oldu. ayıp, ayıp, ayıp, özür dilerim benim hatamdı, benim, benim benim hatamdı ya, ölünü konuşuyorum. Özür dilerim abi. ya, <gülüyor> benim hatamdı ben abi, volçosa volçosa. Yani? Hiç de işte pişman değilim, <gülüyor> iyi ki bıçakla. İyi yaptın, abi. yaptın abi. iyi yaptın, aferin, Ben biz Bir daha olsa ben reportlamıyorum. Ciddiyen abi, iPlas'ı hiç görmedim, iPlas'ı hiç görmedim ve Poyraz'ı nasıl algılamadı bunlar? Herkes buraya neden geldi bir şey mi var dediklerinde Ben ne verirdim yani Mikrofonumun doğru açık doğru, kalması abi. da başka bir şey ama yani Mikrofonumu ya açık ben. kanıtmışım hamına kıyım <gülüyor> Lan! Lan! Yardım <gülüyor> ya! <ne oldu> ya? <gülüyor> Amına koyayım, sen ya, de sen de gittin orada. Nasıl algılamadılar ki seni ya? Nasıl algılamadılar? Bildiğin orada herkesin göz önünde avurda görev mi varmış dedin ya. Amına koyayım. Ben ne bileyim? Özür dilerim. Cidden özür dilerim yani. Abi. O, bak, yeni mikrofon şeyini gözükmüyor bak. Yeni Discord <gülüyor> ayarında gözükmüyor. Eski Discord ayarında cidden gözüküyordu abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. O, Arina'nın görevi var galiba. <Gülüyor> Ayım ev ne ya? Şey, Nasıl Allah oldu Allah Allah ya? Herifler Delta Force'u evet. bindirdi <gülüyor> herkese amına <gülüyor> koyayım. <gülüyor> <Böyle gülüyor> biz <gülüyor> ölmedik, <biz gülüyor> ölmedik. Kanka ee, iki kalırsa ikiye iki bitiyor ya. Evet. Evet, biz kaldık. Barış büyük. <gülüyor> <gülüyor> dur! Dur! E, Pitikalin Pitik Pitikal'dan şüphelendim. Yok benden şüphelendim. Saad'dan şüphelenen Saad kameraya bakıyordu uzun süre. İbrahim, İbrahim kendini İbrahim kendini <gülüyor> astı. Allah <gülüyor> helal olsun İbrahim. Abi, İbrahim, İbrahim güzel Engin Engin'i taktikleri. Aa bir daha aynı olsun. İbrahim bu nasıl bergetti? <gülüyor> Vallahi ben kendim aldım almadım bu olmaz yani ben şeye bakarım. Hey katmam yok mu? Yedi birisi? kurdu. Geldi. Geldi. Salak ya. Mana bunu kıyma. İslam götümün önünde öldürdü. İsmi e e götümün önünde e öldürdü. İsmi götümün önünde öldürdü. Elektrik iğnesi vurdu. İslam götümün önünde iğne vurdu. Şey en yani Gökhan'a gök güveniyorum. Nasıl? Nasıl? Gökhan'a Nasıl? Yok Bekir beni bir dinle. Bak oy verme. Bak sikerim. Beni dinlemeniz lazım. Beni dinle. Bekir. Bu ne chat? Ha saklanma Artık birini öldürmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Canlı, canlı şahitlik şey sanırım. <gülüyor> Kübra önümde ben, <gülüyor> ne? ben ne, ne oldu? De mi Yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım yalvarırım Arkadaşlar, katilimiz bulunmuştur. Horospu, amına kodumun hamsisi, amına kodumun hamsisi seni, amına kodumun hamsisi. Oynamıyorum ya. Yani. Ne oldu çok ya? Güzel, çok güzel bir infom var abi. Evet, evet abi. Evet. Sol tarafa upper engine'da görev yapmaya gittim. Ondan sonra oksijen çalışınca biri ölür diye security room'a girdim. Herkes bir tarafa koşururken Rizal'ın nedense 15-20 saniye boyunca sabit durdu ortalıkta. Abi sevgilime mesaj atıyordum telefondan. Hayır vallahi manyak ya bu kadar <gülüyor> incelemem. Ben değilim. ben söylüyorum. Manidar mesaj atmış bu saatte. Baba baba baba baba. Amına kodumuna. Ya bir de siksen bulamazlar beni bu odada ya. Çok sote de öldürdü beni ya aha pruf mu çocuğu bunu bak bak şerefsiz bir şey <gülüyor> bak mına koyun be